Selam arkadaşlarım sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım Şengün'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili yay ve oğlak arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım sizler için 1 ile 10 aralık arası ex partner tarot açılımı yapacağım baktım ki arkadaşlar ex partner tarot açılımını çok seviyorlar ben de dedim ayda 2 defa paylaşmaktansa hani 2 haftalık 2 haftalık paylaşım yapıyordum ex partner açılımını ne gerek var? 1, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 diyerek gideceğim sizler için. 1 ile 10 arası, 10 ile 20, 20 ile 30 arası paylaşımlar yapacağım. Ayda 3 kez yapacağım sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım, güzel insanlar sizler için. Tabii ki ex açılımına başlamadan öncesinde sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. İlişkilerinde yeni yıla kimler mutlu giriyor? videolarımı paylaştım aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlarım şöyle bir gözden geçirin çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum buraya bekliyorum benim oldum her yere sevgili çay ve oğlak arkadaşlarımı bekliyorum evet güzel insanlar şimdi döndük işimize yay arkadaşlarımızdan başlıyorum oğlakçıklarımdan çıkacağım bakayım sizin küslerde barış var mı dönüş var mı gidenler geliyor mu ya da hiçbiri yoksa ne düşünüyorlar 1 ile 10 Aralık arasıdır açılımım. Ve bazı arkadaşlarım da işte benimki kısa oldu işte şu uzun oldu falan derken ben dedim. Vadesi kısa olacak açılımı uzun yapacağım dedim. Sevgili arkadaşlarım sizler için biz ne için varız sizler için varız değil mi? Şöyle deyin, en derin detaylı bir şekilde açacağım bakayım. 1 ve 10 Aralık arasında benim sevgili arkadaşlarım neler bekliyor? Karşı taraf ne düşünüyor siz ne düşüneceksiniz? Ne de olsa genel açılımdır sevgili arkadaşlar. Çünkü burcu açılım yapıyorum. Karşı taraf. Lay, lay bir vaziyette. Sıkıntısı var. Yok değil. Çünkü çemberin içerisinde karşı taraf bu sevgili yay arkadaşım. Bu da sizsiniz. Sıkıntısı var. Yok değil. Çünkü bandajlardan sıyrılmaktan söz eder. Dünya kartımız çemberin içerisinde sıkışmış. Sizin karşı partneriniz her kim ise... Çevresinde görüyorsunuz aslanı, kaplanı, çiyanı, her şeyi onu, şey onu e, nasıl diyeyim böyle hapsetmiş çemberin içerisine çık çıkabilirsen oradan o da lay laylom savrulup duruyor içeride çıkamıyor çıkamıyor mu çıkamıyor siz ise bakın bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz sevgili yay arkadaşım güzel insan değiştirmek istiyorsunuz çünkü kupa kralı kader değişsin der bakın bakışınızı görün burada bu kart size geldi. Buraya gelindiğinde ise ki bunu özellikle de sizin yapacağınızı düşünüyorum. Sevgili yay arkadaşlarım bakın küçük çaplı bir şok durumu yapabilirsiniz. Çünkü bir şeyler değişsin diyorsunuz. Küçük çaplı bir şok durumu sizi bekleyebilir. Bekledi mi bekledi. Yaşadınız mı yaşadınız bunu. Bu şoktan sonra karşı tarafta bir yenilenme durumu var. Bir bitiş. Ya tamamen sizi bitiriyor bu insan ya da bunları gördüğünüz gibi tamamen siliyor derden hani onu çemberin içine sıkıştıran size gelmesini engelleyen her neyse ya onları tamamen bitiriyor ya da sizi bitiriyor bu kişi kişi ya da kişiler buraya gelindiğinde ise sevgili arkadaşlarım sizlerde bir yoğun duygu yoğun duygular kaplayacak sizi sevgili yaylar sizlere söylüyorum sizi yoğun duygular kapladı mı? kapladı partner burada kaldı buradan ötesi yok Bakacağız bu partner nereye gitti. Buraya geldiniz. Sevgili yay arkadaşım yoğun duyguların ardından buraya geldi. Bak burada şimdi düşünüyorsun. Sevgi acısı çekiyorsun. Düşünce altındasın, etki altındasın. Nerede? Karşı partnerin etkisi altındasın. Yararlanmak istiyorsun. Aslında bir yerde istiyorsun o insanı. Karşı partner burada bitti başka yok gibi bakalım bakalım bakalım bakayım bizim sevgili karşı partnerimiz nereye gitti hadi bakalım olduğu yerde duruyor bir hayal kırıklığı bir pişmanlık durumu benim sevgili yay arkadaşımda bakın burada görüyorsunuz ama her şey bitmedi arkanızda iki kupa duruyor ikiniz duruyorsunuz bu hayal kırıklığı, bu pişmanlık tam dolayı sevgili yay arkadaşım bir şeyleri değiştirmek yine isteyeceksin. Zaten burada değiştirdin. Artık değişsin diyorsun. Buraya gelindiğinde ise yine bir şeyleri değiştirmek isteyeceksin. Evet. Neyse o bende kalsın. İletişimi kesiyorsun bebeğim. Kesmek istiyorsun. Yani bir şeyler değişsin. Değişsin tamam. Karşı taraf ise imparator cesareti. Hem de yanı sırada karşı tarafın size karşı... Küçük çaplı bir kuşku durumu var. Sevgili yay arkadaşlarım bakacağız şimdi orada bırakmayacağız. Böyle bir süreç sizi bekliyor. Şimdi nereye gidiyor bakalım? Bu sizin vaziyetiniz. Karşı taraf güven istiyor. Güven, güven, güven düşünmeye çalışıyor. Çünkü burada hafiften bir kuşku durumu var. Bir şüphesi var size karşı. Bana güven yay verir mi? Bana yay güven verir mi acaba diye. Siz ne yapıyorsunuz? Evet veririm diyorsun. Ha, ne kadar güzel. Bakın sahiplenme çıktı. Çünkü hayal durumu var. Karardın bir şeyleri sıraya alman lazım sevgili yay kardeşim. Evet bir yerde de hafif çaplı kızgınlık da duyuyorsun karşı tarafa. Çünkü bu kartımızda kızgınlık da var. Sahiplenmek de var. Karşı taraf Azize'yi bıraktı ortaya. Hmm. Ah benim yaylarım. Ah benim yaycıklarım. Siz de doğru yargı yapmaya çalışıyorsunuz bu süreç içerisinde. Karşı taraf yıkım yapma derdinde bir yıkılıyor, bir kalkıyor, bir yatıyor. Tuhaf şeyler. Siz tekrar mücadeleye giriyorsunuz. Karşı tarafın patlatması sonucu duygu ve düşüncelerini öyle diyelim sevgili arkadaşlar. niye bitiriyor burada bakın. Önce siz öncesinde size karşı kuşkusu vardı bu insanın değil mi? Bu 1 ile 10 arası Hafif bir kuşku durumu ardından bana güven verecek diyor sevgili yay arkadaşım sizin için bana güven verecek. Bir yerde de tekrarında bana nasıl güven verebilir ki? Azize geldi. Azize'yi biz aradan atamayız diyor. Aradan atamayacağını anlayınca sizin bu karşı partneriniz Azize abi Abla, anne, baba Veya üçüncü şahıslar Canlar bunu söylemek durumundayız Baktı ki olacak gibi değil ama boşver gitsin Yıkalım bitsin Duygusuna kapılıyor karşı taraf Karşı taraf bu duyguyla Bu vaziyete büründüğü an Benim sevgili yay arkadaşım Aman Allah'ım ben karşı tarafı kaybediyor muyum? Diyerek Bir savaş durumu içine giriyor Girdi mi? Girdi Bakalım sizin bu savaşınız Karşı partneri geriye getiriyor mu? Bakalım mı? Olabilir. Olabilir. Olabilir. Birazcık. Hafiften size arkasını döndü ama olabilir. Her an her şey olabilir. Ailesine sarıldı veya sevdiklerine size birazcık arka döndü. Ama değişti. Değişkenlik geldi. Evet. Sizde tamam. Ben tek sevgiye varım. Sana varım. Uzlaşalım diyorsunuz. Sevgili Yay arkadaşım, güzel insan. Hadi bakalım. Karşı taraf tamam. Yeniden doğuş yaşayabiliriz diyor. Sen benim gerçek aşkımsın. Ben de içsel olarak kendimi sorguladım diyecek. Tabii ki bunlar yaşanmadı. Yaşayacaksanız bunu. Sevgili Yay arkadaşlarım, sen benim gerçek aşkımsın. Ben kendimi yeterince sorguladım. Artık yeniden doğuş yapmalıyız diyor. Siz de cazibe altındasınız. Buyurun, sevildiğimi bilmek istiyorum diyecek. Sevgili Yay arkadaşım, Bakayım karşı taraf döneklik yapacak mı? Ay hayır yapmıyor. Ay çok güzel. Tamam. Şimdi demeyin sakın. Sakın demeyin. İş yengül sen bizi 8 dakika çektin. Kardeşim çok güzel yerde bitti. Deminden beri açıyorum bozulmasın. Uzlaşma geldi. İlişkileri tamamlamak. Bütünlenmek. Aradaki sorun sıkıntı her neyse. Barış geldi. Ortak nokta anlaşması geldi. Buyurun. Bu da sizin. İşte buyurun. Mutlu yuvanın üstünde geldi üstüne çok güzel geldi sevgili yay arkadaşım güzel insan listeye bakıyorum biraz da karıştırmayayım diye ay çok güzel o süreç görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlarım ben her zaman söylüyorum ya bugünün ruh hali yar mı tutar mı öldüm bittim gittim derken ah işte buyurun bu iş bunur öyle hemen kendinizi salmayacaksınız bitti gezegenler bile sabit değil evet güneş tutuluyor tuhaflık oluyor ay dünyaya giriyor ayrı bir şey üstümüze çöküyor gezegenler dahi sabit değil e biz insanlar nasıl sabit olalım o yüzden sıkmayın canınızı her şeyin ayırısı çok güzel yerde bitti akışta ol diyor akışta çok güzel bir barış geliyor birbirinizi kabulleniyorsunuz ya tüm kusurlarınızla bırak seni gideceğin yere akış götürsün direnmek seni zorlar ve geciktirirmiş Sevgili yay arkadaşım ve karşı partneri çok güzel harika oldu. Güzel indik çıktık düştük kalktık derken sağlam yerde bitiş. Evet üstelik de düşünün yani 1 ile 10 arası sevgili yay arkadaşlarım. Baktım o kadar ısrarla işte az baktım, az baktım alın size uzun vadeli baktım kısacık bir döneme. Bir hafta 10 günlük bir dönem. Evet sevgili arkadaşlarım bundan sonra da böyle yapabilirim. Neden olmasın değil mi? Hadi bakalım sevgili yay arkadaşlarımızın eksilerini tamamladık. Çok güzel yerde bitirdik. Şimdi benim oğlaklarım güzel insanlar. Doğanın güzel insanları onlar. Dürüst oğlaklarım benim. Evet aileye bağlılar onlar. Şimdi bakalım oğlak arkadaşlarımın eksileri küsleri demeye kalmadı. Onlar acı çekiyor. Onlar acı çekiyor, sizi düşünüyorlar canlar. Çünkü ben burada karşı tarafla sizi açıyorum sevgili oğlak arkadaşlarım. Sizin etkiniz altındalar, acı çekiyorlar, sevgi acısı çekiyorlar. Tabi yeterli mi? Elbette değil. Bakacağız, sonrasına bakacağız. Bakayım o sevgi acısını çekmek nereye getirecek? Karşı tarafı veya sizi. Hmm, evet. Sevgili oğlak arkadaşım karşı taraf ve siz karşı taraf gördüğünüz gibi aman Allah'ım sizin etkiniz altında sizin acınızı çekiyor sevgi acısı tamam sizde şimdi bu kartım geldiğini ben bunu tıpkı diğer kartım gibi iki boyutlu söylemek durumundayım. Hem dikkatlilik yani aile meselesine dikkat etmem lazım diyorsun ya da engelin yoksa ben bu partnerle köklü kuruluş yapabilirim diyorsun sevgili arkadaşım tamam mı tamam buraya gelindiğinde ise taraflardan biri bir şeyleri değiştirmek istiyor kim istiyor Tabii ki karşı taraf değiştirmek isteyecek Çünkü size karşı arayış içine geçiyor karşı taraf sevgili oğlak arkadaşım siz ise karşı taraf buraya geldiğinde artık ne yapıyorsa bakın değişim var burada Kral, kralama bırakalım kralı. Karşı taraf bir şeyi değiştirmek isteyecek. Çünkü sizin etkiniz altında sizi tekrar kendine çekmek için küçük çaplı bir nane uygulayabilir. Değil mi? İnsan hayatında olan şeyler bunlar. Bir nane uygulayabilir öyle derler biz de. Hadi bakalım. Bunun ardından da siz de kızabilirsiniz, öfkelenebilirsiniz. Hatta bundan dolayı önünüzü bile göremeyebilirsiniz. Ne gerek vardı bunu yapmaya dercesine? Çünkü arayış içerisinde... Acınızı çekiyor, tekrar sizi kendine istiyor. Bakın burada da karşı taraf, karşı partneriniz mücadele içine giriyor. Sevgili oğlak arkadaşım, sadece şu ikisi size ait. Bakalım bakalım bu süreç nereye gidiyor? Hadi bakalım, usulen şöyle bir karıştıralım. Evet. Karşı partner ısrarla mutlu aşk diyor. Ebedi doyum lazım diyor. Siz de biraz olayı riskli bulabilirsiniz bu bir. İkincisi yine iki boyutlu söylemek durumundayım. Sevgili oğlak arkadaşım, bir yandan da burada dikkatli olduğun mevzu her neyse illa ki bunu hep de engel demeyelim de maddi olabilir. Anne baba engeli olabilir ya da karşı taraf size uygun biri olmayabilir. Değil mi? Bütün oğlaklar binlerce, milyonlarca olan hayatına bakıyorum ben şu anda Bundan dolayı ailenizin elinden tutup karşı tarafa sırt çevirebilir bazı arkadaşlarım bazıları ise fırsat bu fırsat karşı taraftan yararlanabilir risk alarak kendine güvenerek yararlanma durumları var. Bakın İki boyutlu söylüyorum bunu sevgili oğlak arkadaşım güzel insan tamam karşı taraf uzlaşalım diyor Oo, çok güzel ilişkileri düzeltelim diyor siz de kabullenecisiniz neden olmasın kabullenebilirim evet sürekli hayatımda olabilirsin ama yine de ipin ucunu kaçırmamak lazım biraz da dikkatli olursak işler yoluna girebilir diyor benim sevgili oğlak arkadaşım evet hak ettiğimi istiyorum oğlak benim hakkım diyor sizin için iyi güzel çok güzel bakın oğlak olarak karşı taraf sizi ne kadar çok beğeniyor sevgili oğlaklar ah benim oğlakçıklarım gördünüz mü hadi bakalım siz ne yapıyorsunuz hedefi belirledin sevgili kardeşim hedefi belirledin yolu çizdin risk alabilirsin çünkü karşı taraf çok istekli tamam ilişkileri tekrar düzeltmek için biraz denge kaybı meydana gelebilir. Çünkü sıkıntısız insan yok. Sıkıntıları da var bu insanın. O da ama şöyle de bir şey var. Sizin aldığınız risk karşısında karşı tarafta risk alıyor. Çünkü risk almaktan söz eder. Karşılıklı risk alıyorsunuz siz. Sahiplenme. Sevgili oğlak. Sahipleniyorsun karşı tarafı. Güvenle. Güven vermeye çalışabilirsin. Karşı tarafa. İşte bu. Ortak nokta anlaşması. Ne yapıyorsunuz? Paylaşımcı sevgi bayram sevinci daha fazla açık bozmayacağım bozmak istemiyorum bu kez edecek e, ama bize 5 dakika baktın oluyor değil mi canlar 5 değil de 6 dakika bakmış olacağım buyurun yararlanmış oluyorsunuz yani bu fırsat fırsat bu fırsat yararlanalım birbirimizden diyeceksiniz ne yapıyoruz açmaya devam ediyoruz şimdi de karşı taraf biraz sıkıntı içine girdi ya da şöyle bir durum var sevgili arkadaşlarım sizinle yolculuğa bir tatile çıkabilir küçük çaplı bir kaçamak yapabilir çünkü güven de çıktı burada bakın karşı tarafa güven verebilirsiniz ondan mahrum kalmamak için çünkü burada bir mahrumiyet var hemen ucundan çıkmış bakın aslında sevgili oğlak arkadaşım güzel insan özellikle de size söylüyorum canlar Sizleri nasıl severim bilirsiniz değil mi? Ben çünkü oğlaklardan hiç zarar görmemişimdir. Şu hayatta ne baylarından ne bayanlarından. O yüzden bambaşka itibarları vardır benim yanımda. Çok beyleri yakışıklıdır, efendidir, çok. Bayanları, dürüst insanlardır, marifetlilerdir. Her zaman söylerim haksızlık yapmazlar. Başımın üstünde yerleri var ya doğru. Şimdi buradaki engel. Affınıza sığınıyorum sevgili oğlak arkadaşlarım. Çünkü bütün oğlakların kaderi bir değil. Şimdi örneğin ben oğlam. Tabii ki de değilim de. Hani diyelim ki ben oğlam. Ama ben evliyim. Mesela ben evliyim. E şimdi ben evliysem oğlak olarak o zaman beni kastediyor bu. Ne diyorum ben burada? Ama ben evliyim. Benim dikkat etmem lazım diyorum. Aile meseleme dikkat etmem lazım. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum canlar. Eğer engelimiz yok ise yok mu engelim ki var burada bir engel durumu var hmm. engel durumu var bu engel benim annem babam da olabilir abim ablam da olabilir şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili oğlak arkadaşım özellikle sizlere buradaki engel maddi ya da manevi her neyse sizin bu engeliniz olmasaymıştı bu karşı partner sizin gerçek aşkınızmıştı bakın şu mahrumiyetin hemen üstünde bu şekil çıktı Bu size görüldü ama hepsi görülmedi Neden? Çünkü engel var Engeller var Kadersel aşk olacakmıştı Kaderinizdeki verimli imparatorcu olacakmıştı bu insan Ama gelin görün ki bir şeyler var değil mi canlar? Yapacak bir şey yok sağlık olsun hmm, Ama burada bırakmayalım sevgili oğlak arkadaşlarım için mutlu aşk planları Oo çok güzel sizinle bir yerlere gitmeli planlarını yapıyor karşı taraf buyurun tamam olay bitti çünkü neden ortak nokta anlaşması yapacaksın burada ağlıyorsun bak sevgili oğlak arkadaşım bu kısım sizsiniz bu kısım karşı taraf çünkü bunu istemiyorsun kaybetmek istemiyorsun kayıplar demektir karşı tarafı kaybedip ağlamamak için oldu tamam Eyvallah varım seninle ortak nokta anlaşmasına diyeceksin tamam mı güzel kardeşlerim baysınız ya da bayansınız ağlamamak için karşı tarafta tamam diyor o da mutlu aşk planları yapmaya başlayacak ah benim oğlakçıklarım rüyalarına bak diyor meleğim rüyalarda uyumuyor ki neyine baksın değil mi oğlağım benim uyuyamıyor merak etme geçici o Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor. Yol gösteriyoruz diyor. Önemli olan sonuç. Gerisinin önemi yok sevgili oğlak arkadaşlarım. Güzel insanlar evet. Bu açılımımızda tamamladık. Zaten 1 ile 10 Aralık arası. Sevgili arkadaşlarım sık sık yükleyeceğim sizler için. Madem bu kadar çok istiyorsunuz. Canlar neden olmasın. Evet sevgili arkadaşlarım sizleri tekrar belirtmek durumundayım. Falan Aşk Hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Yeni yıla girerken ilişkilerinde kimler mutlu giriyor, kimler mutsuz giriyor açılımları yapılmıştır. Yüklemeler de yapıldı. Buyurun efendim sizleri Falan Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere bekliyorum sevgili yay ve oğlak arkadaşlarımı. Yay ve oğlak arkadaşlarımın ex partner tarot açılımının sonuna geldik.